Kıymetli Yeni Mesaj gazetesi izleyicileri, Eşrefoğlu Rumi Hazretlerinin huzurundayız. 15. yüzyılda yaşamış bir büyük veli, bir büyük Allah dostu. İkinci Sani olarak ifade edilen ve İsni'yi ve aslında Anadolu'yu hani taçlandırmış ve o yol ve tasavvuf anlayışıyla yoğurmuş. Ee, Anadolu'nun gerçek hamurkarlarından e, birisinin huzurlarında bulunuyoruz. Bir büyük saadet e, kapısı elbette Eşref Rumi. E, İbrahim Berk dostumuz var, Ruhi Sarı dostumuz var. E, bizi bu röportaja taşıyan Mustafa Urlu dostu, dostumuz var e, kameranın arkasında. İbrahim biz buraya... Hatırlarsan yine bir bahar vakti gelmiştik Gelmiş ve, ve ne kadar e, etkilenmiştik değil mi? Merhum hocama bahsetmiştik. Evet, hocamla e, o, gelecektik. Evet, hocam da demişti, beraber e, gidelim demişti. Hocam ziyaret etmiş orayı evet, anlatmıştık. Biliyorsunuz demişti, o e, yolumuzun bu e, Anadolu'nun büyük bana mimarlarından Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin e, yolunu Anadolu'ya taşıyan ve e, büyüten Sani yani ikinci büyük e, pir gerçekten e, Eşrefoğlu Rumi Hazretleri e, Emir Sultan e, ve onun talebesi olan Hacı Bayrami Veli'nin büyük e, bir hani evladı Hacı Bayrami Veli kendisine evladım artık senin hani başka bir e, e, zattan irşad alman lazım ben sana artık yetemiyorum diyerek onu Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin torunu gönderiyor. Şama gönderiyor. Suriye'ye Suriye gönderiyor. Hamaya gönderiyor. İşte orada Hüseyin Hamevi Hazretlerinden irşat alıyor ve e, Coşkun e, divanıyla, şiirleriyle, ilahileriyle Zekkin nufus. Müzekkin nüfusuyla Anadolu'yu aydınlatan e, bir pirdir Nur. Hatta, <gülüyor> hani demin siz Bektaşi dediniz. Bektaşiliğin, evet, evet. Aleviliğin hani Anadolu'da dışarıdan en çok etkilendiği, beslendiği bir kaynak aynı zamanda. Niye öyle? Çünkü evet. İbrahim biz e, bence yani bu huzurda şöyle bir evet. hakikati de kokluyor ve anlıyoruz. E, Eşrefoğlu Rumi Hazretleri, Hacı Bayrami Veli ve Emir Sultan'la birlikte e, Hacı Bektaş'a uzanan bir yolun yolcusu evet. aynı zamanda. Irmaklar yani Hacı Bektaş ama Hacı Bektaş evet. yani bütün bu ırmakların Anadolu'daki e, e, şeyi memba me, yani, merkezi. E, merhum hocamın tabiriyle Anadolu'nun manevi genel kurmayı başkanı. Evet. O olduğu görünüyor ve gerçekten bugün hala Anadolu'da e, e, Alevi meclislerinde e, Eşreboğlu Rumi Hazretlerinin e, tarikat namesi İmam Cafer buyruğundan sonra e, ve Hacı Bektaş Veli, e, kitabından sonra en çok e, kabul gören hani kitap atta biliyorsun Yolda gelirken yani dinlemiştik. Ee, Eşrefoğlu. E, Hasan dedenin taşlaması var. yani Eşrefoğlu e, Rumi hazretleriyle böyle cilveleşmesi var. Hani Eşrefoğlu ha, al haberi, bahçe biziz, gül bizdedir. Gerçekten bahçe onlar, o, gül onu onlar. Onu da tavsiye edelim. Evet, mutlaka, mutlaka arkadaşlar, dinlesin. izleyen dostlar takip Ve İznik e, biliyorsun hani burası Anadolu medeniyetinin aslında e, ilk hani küresel hani üç kıtaya açıldığı yerin en hani mirengi noktası, en manada da stratejik noktası. Burası hani daha önce Hristiyanlığın, işte o meşhur konsillerin toplandığı ve Hristiyanlıktaki tevhid di mezeklerin yok edildiği aslında bir yer ve burada Bizans'a hani başkentlik yapmış bir dönem önemli bir fikir kaynağı olmuş dini anlamda. Ama daha sonra buraya Selçuklular, Anadolu Selçukluları İstanbul'a getiriyorlar. İşte bu manayı getiriyorlar. Az ileride burada yine e, Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin Hazretleri. Anadolu'daki ikinci yeri diyebileceğimiz davud Kayseri e, ifade ettiğin gibi Hazretleri var. Biraz e, ileride Yunus Emre'nin makamı var. Şimdi o, yani o açıdan bakınca yer. şunu söylememiz lazım İbrahim. Hani biz bir manevi e, mimari işte merkez olarak, sıklet merkezi olarak hani Konya'yımızı biliyoruz. E, Büyük Üstad Mevlana orada, Amenna ve Saddakna. Baş kesilir, başka hiçbir şey yapamaz ama İznik belki bu manada hani Konya'nın aslında daha fevkinde bir yer. Bir İstanbul'da, Marmara'da yaşayanlar için Muhteşem aslında burası bir, bir sığınak, bir kaçacak, liman, e, liman. sığınılacak liman. Hani yanı başımızdaki hazineleri unutmamamız lazım. Değiliz. Hani meşhur Ali Gedik hocamın güzel tabiri vardı. Anadolu'nun tapusu, hani bu mana yerleri. Dolayısıyla Anadolu'nun e, manasını, e, zevkini, ruhunu yaşamak için İstanbul'dan, yani. özellikle İstanbul ve Marmara'da yaşayan kardeşlerimizin kaçıp geleceği güzel bir. Yani vardı. şöyle bir göl var. Ee, işte pir burada, üstadlar burada e, mana erenleri burada. Çok güzel bir coğrafya. Hani çoluğuyla, çocuğuyla her insanın gelip bu ziyaretleri hani gerçekleştirip, bu havayı e, teneffüs edip ardından da hani akşamda burada kalabileceği her türlü imkanın var olduğu hani dünya cenneti diyebileceğimiz evet. ama çokça farkında olmadığımız bir de altını çiziyorum. Konya'nın fevkinde daha bir e, merkez e, pozisyonu Esasında var. hani yöneticilerimizin de farkında olmadığı bir e, yer. Tabii hani, birçok hani, şeyler. Hani şimdi, Alt Kayseri'ye de gider hani, miyiz, çeker miyiz bilmiyorum. Hani, İnsan müthiş bir füzün yaşıyor. Yani yolun, e, e, yolun ortasında. Yolun e, ortasında. Hani ona şey yakışır değil, bir türbe. Hani burada biliyorsun son dönemde bir sürü kilise onarıldı bilmem. tarihi eser diye şeyler yapıldı tamam. Ama yani bu insanların hani böyle sokağın ortasında, yolun ortasında adeta terk edilmesi de acı bir durum hani kentleşme diyorlar kentsel dönüşüm diyorlar biraz da medeniyet dönüşümüne ihtiyaç evet. var hani buradaki bu medeniyetin tapularını yapılarını ayağa kaldırmak gerekiyor hani buradan da aslında burada yani olur. onları ayağa kaldırdığımızda biz ayağa kalkmış yani. olacağız çocuklarımız ailelerimiz toplum yani bunlara ne kadar çok ihtiyacımız var? Toplumsal tefessühü konuşuyoruz, ahlaki yozlaşmayı, ölçüsüzlüğü, itikatsizliği taşıda... konuşuyoruz. Ama yani bunları nasıl inşa edeceğiz, yeniden nasıl oluşturacağız dediğimizde işte buralardan aldığımız ruhaniyet bizi besleyecek. Yani o açıdan 13. yüzyıl, 15. yüzyıl, yani bugünkü sorunlarımız açısından ilaç formülleri barındırıyor. Evet. Yani Hacı Bektaşi Veli 13. yüzyılda hani nasıl o Anadolu'nun tetret dönemini, Yok edip bir büyük imparatorluğa, bir büyük devlete ve coğrafya yeniden ayağa kaldıran bir İslam anlayışını toplumsal dokuya ulaşarak hani hane hane, insan insan dokudu ise hani bugün de ondan daha zor durumdayız. Daha iyi durumda değiliz. Hani bu travmatik toplumun yeniden bir sağlıklı zemine kavuşması da yani buradan alacağımız hüysahtan geçiyor. Hani onu da seyircilerimizle paylaşalım. Evet. Davut Kayseri Hazretleri'nde de buluşmak üzere diyorum. Evet.